dedim benim galiba ayrılmaz zamanım geldi siz dedim. Tek bir cümle kullandı oradaki şahıs. Fiyatları istediğimiz gibi koyamıyoruz. Velhasıl onlar patron biz işçi durumuna düştük. Tek sıkıntımız burada biz. Yani bu birlik şey birlik yani. olamadık. Yeni başlayacak, yeni işte TKV işte yeri açacak olan insanlar için ne öderiz? Herkese selamlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. E, bugünkü videomdaki konuğum e, Mahmut Boztemir, şu anda Grand'ımdayız. E, Mahmut abi e, benim Türkiye'den e, tanıdığım bir abim. E, kendisini ziyaret ettik, hazır gelmişken de e, genel olarak İngiltere ile alakalı ve sektörle alakalı e, bir video çekelim dedik. Öncelikle Mahmut abiye e, hoş geldin diyorum ve Mahmut abi kendinden bahseder misin biraz? Yani İngiltere'ye nasıl geldin, e, nasıl karar verdin ve şu anda ne iş yapıyorsun? İngiltere 2003 yılında geldim, geliş amacım İngilizcem geliştirmek, Hı -hı. master yapıp Türkiye'ye geri dönmekti. Öğrenci olarak tabii. Öğrenci olarak geldim, evet. evet. Sonra buraya alıştım, işte Ankara Anlaşması şansım doğdu. Hı -hı. Tabii bizim o, o zamanlar çok çok daha kolaydı. Kısa bir sürede Ankara Anlaşması'na başvurdum. Hı hı. E, tabii hani oturmamak için de bir iş yapmak gerekiyordu. Fiziki olarak bir iş yapmak gerekiyordu o zaman. En kolay iş ne olabilir diye. O zaman delirbicilik yapıyordum kebap şopları için. Hı hı. Kebap şop aldım ve serviyon başladı. Evet. Birçok Türk'ün e, olmuş olduğu bu kebap sektörüne sen de girmiş oldun. Yani bizim insanımız belki daha farklı olabilirdi ama bu daha kolayımıza geldi. Hı hı. Bir de alışık olduğumuz bir şey. Yani gözümüz bu, bu gözümüz bu görüntüyü bu görüntüye alışık. Evet. Şu anda e, Grandında bir pizza TKV yerim var değil mi? Doğru. Kurucu orta Ben yok. Ben olan bir yeri almış oldum. Hı hı. Çalışan bir yeri satın almış oldum. İsmini şey yapalım. Grandum Pizza Hut. Türkiye'den geldiğinde ilk bu Grandum'a mı geldin? Ee, ya da niye burayı seçtin? Ee, buradaki, yani biraz burayla alakalı bilgi verebilir misin bize? İlk niye buraya geldim? Burada bir tane tanıdık arkadaşım vardı Türkiye'de. Hı hı. Onun vesilesiyle buraya yerleştim. İlk geldiğin yer, ilk, ilk olduğu için birazcık da köy hayatına yakın bir hayatı, hayat. Standartları olduğu için kaldım burada. Hı hı. Trafik yok. Hava kirliliği yok. Ulaşım kolay. Kiralar gerçekten çok ucuz. Yaşam ucuz. E, okullar çok iyi burada. Burada bu e, crime'in çok, çok az olmuş olması. Yani suç oranları. Suç değil. oranları çok az burada. Hı hı. E, bir de her 100 kişiden 98'i İngiliz. Hı -hı. ben geldiğim zaman bu bu kasabaya çok daha farklı herhalde tek kara kafa bendir Hı -hı. peki şey şu anda Türk sayısı çok mu burada Türkiye'li nüfus gene bir 60-70 kişi var Hı -hı. ama kebap sektöründe çalışan nüfus az Hı -hı. Evet, yeni tane kebap şöp var burada Türkiye'lere ait ee, Pakistanlılara ait bir tane var başka da yok Hı -hı. Şimdi e, kamu yönetimi okuduktan sonra hani buraya gelip üniversite mezunu olarak e, kebap, TKV işine girmek biraz zor olmadı mı? Hani alıştın, nasıl alıştın, kolay mı oldu? Birazcık bundan bahsedebilir misin? Evet, e, zor oldu gerçekten. Çünkü nefsi olan insanlar olduğumuz için birazcık... Hani, İlk bu işe başladığım zaman şey delivery driver olarak başladım. Kolaydı o zaman hayat. Kendi arabanı sürüyorsun. İşte yemekleri götürüp getiriyorsun. O sırada dil kursuna gidip geliyorsun. Hı hı. Hayat rahat. Ama Ankara anlaşmasına baş ve kendin başlayınca bulaşı kayınca insanlara işte yemek vermeye başlıyorsun. Hı hı. Ee, hani dönerin başına geçip de o döneri kesmek, pizza yapmak, çalışmak yerleri silmek hı hı. zor. Birazcık şeyden bahsedelim. E, bu Grand'ımın hani turistik olarak e, önemi falan var mı? Yani insanlar buraya geldiğinde nereyi gezebilir mesela? E, bununla alakalı biraz bilgi verebilir misin bize? Ben içinde yaşadığım için fark, farkında değilim. Hı hı. Ama dışarıdan bir misafirim geldiği zaman senin gibi. veya da Türkiye'den e, arkadaşlarım veya da yiyenlerim geldiği zaman. İlk söylediğim yer Isaac Newton. Burada doğdu diyorum. Hı -hı. Wow. Isaac Newton Hı -hı. yer çekimini bulan kişi. Evet. Ee, ilk bunu söylediğim zaman çok çekici geliyor buralara gelmek. Başka da burada her yani İngiltere'nin bütün kasabaları, şehirleri aynı. Bir tanesini gezdim hepsi aynı. Evet. Hepsini gezmiş oluyorsun. Peki bu evi var değil mi burada Isaac Newton'un? Burada doğduğu ve eğitim gördüğü, ilk eğitimini gördüğü yer var. Peki şey e o yer çekimini bulduğu ağaç, elma ağacı falan onlar var değil mi? Onlar da olduğu gibi duruyor. Hı -hı. Evet, korumuşlar. Çok güzel. Şimdi şu anda e, Grandin Pizza Hut olarak e, nasıl başladın? Neden pizzayı seçtin ve hani pizzacı olarak hani ne farklı olarak ne yapıyorsun şu anda? Diğer pizzacılardan seni ayıran nedir yani? Neden pizzacılık yapıyorum? Pizza satması kolay, Hı -hı. kâr marji yüksek, e, işçiliği az. Türkiye'de şeflere ihtiyacınız yok. Hı hı. Bunu normal buradan kiralamış olduğunuz e, İngiliz veya yabancılardan karşılayabiliyorsunuz. Hı hı. Pizzacılık hem ya, ne bileyim kolay iş. Farklısız. Ama bizim farkımız helal olmamız. Hı hı. Artı kare pizza yapıyoruz. Kare. Yuvarlak değil. Hı hı. Bir de güzel yapıyoruz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut abi yakın zamanda biliyorsunuz ki bütün bu kebapla uğraşan ya da işte restorantı olan insanlar evlere delivery yapma mevzusunda genellikle online olarak mecraları kullanıyorlar. İşte Just Eat, Uber Eat vesaire. Burada en önemlisi Just Eat. Şimdi Mahmut abi de tabi bunların komisyonları falan var şimdi onları konuşacağız. Mahmut abi de Just Eat'ten yakın zamanda yollarını ayırdı. Şimdi öncelikle Mahmut abi neden Just Eat'ten yollarını ayırdın? Ayırdıktan sonra neler değişti? Planın nedir tam olarak? Son 5 yıldır Justice'i kullanıyoruz. Hani onların bize teklifi o zaman %10'la biz başladık yanılmıyorsam. Evet. Sonra %13'e çıkarttılar. Şimdi %14'e çıkartmışlar. Plus v Artı her ordu siparişi için 50 kuruş arıyorlar. Hı. Bu 50 kuruşunda işte yani belasılık kelam her 100 pound'un 25 pound'unu justice alıyor. Evet. Ciddi bir oran bu yani. Çok büyük bir, yani biz %25 zaten bizim kazandığımız hani justice olması da %30-35. Yani bu ortak gibi bir şey yani. Ortaktan fazla. Ortaktan fazla. Evet. Bir gün 2018'de aradım. Veya evet 2017'de aradım. Çünkü artık iyiliklerimi işlemeye başladım. Bir de hani Bazen müşteri diyor ki ben mutlu değilim o gelen yemekten. O yemeğin parasını onlara geri iade ediyor benim rızam dışında. Senden kesiyor. Tabii, tabii ki benden kesiyor. Yani bu sayılar artınca da artık içeri konuş. onlarla arayıp konuştum. Ee, dedim benim galiba ayrılma zamanım geldi sizin dedim. Tek bir cümle kullandı oradaki şahıs. Dedi bizim 28 bin tek evimiz daha var yani bir tane ayrılmış sıkıntı yok. Hmm. 28, hmm. Bu bir ikincisi Komünikasyon içinde o zaman ben e, Büyük mücadele verdim hani Türkçe konuşan ve Türkçe Yazışabilen elemana ihtiyacınız var Madem ki Türklere servis yapıyorsunuz Nasıl ki Chinese ve e, İndiyanlar için eleman Tutmuşlar ve yazışmada Onu kullanıyorlar hmm. Ama bizim için o yok Tamam İngilizce konuşabiliyorum benim sıkıntı yok ama birçok arkadaşım yok öyle bir sıkıntı. Büyük sıkıntı. O zaman dedim ben caseti bırakacağım. Tabii hazırlıklarımı yaptım. İşte kendi sayfamı ayarladım. O şey geldi bize. E, taşlısık ses geldi. Onlar da. O şey onu Food applara geldi. Kalsın orada dedik. Yavaş yavaş müşteriler ona da kaymaya başladı ama mainli kendi sayfamızı kullanıyoruz. E, 2019 bu lockdowndan sonra da zaten yüzde 90 justit olmaya başladı. Tam manasıyla hükmetmeye başladı. E, fiyatları orada yükseltip, onların kar marjını düşürmeye çalışıyoruz. Sen yani kendi kar marjımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Nasıl oluyorsa gelip bir kişi gelip bizim menümüzü alıyor, dükendeki menüyü alıyor, fotoğrafını çekiyor götürüp oradan tekrar değiştiriyorlar. Yani o Eats gibi değiştiremiyoruz. Fiyatları istediğimiz gibi koyamıyoruz. Velhasıl onlar patron, biz işçi durumuna düştük. Ve karar verdim bırakmaya. Ay değişti? Ay. Çok şey değişti. İlk dört ay sanki kapalıymışız gibi durdu. Eşi olarak işte bin lira yapıyorsak düştü iki yüze. İki yüz pound'a düştü. Haftalık. Evet. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. İnsanlar işte içeri aramaya başladı. Are you open? Açık mısınız? Hı hı oradan işte hatta yani kendi evinden çıkıp dükkana gelenler oldu. Kapalı mısınız açı mısınız? E yavaş yavaş insanlar duymaya başladı. Zaten biz buranın en eski kebapçısıyız. En en eski. Evet. Yani zaten bir oturmuş bir müşteri Oturmuş bir kısmı. müşterimiz var. Cahset e zaten bu müşteriler bizden çaldı öyle diyelim. Bizim verdiğimiz servis çok yüksek. Bir dükkanın içerisinde bir menünün içerisinde McDonald's var. KFC var, yani Domino's var, hı hı. E, tatlı olarak da kıymışız. Yani biz, azıcık biz bir sıkı sıkı durursak ve birbirimizi tutacak, tutacak olsak, bizim sırtımız burada yere gelmez. Fiyatlarıyla, servisiyle, hepsi dört dörtlük. Yani beş yıldız hepsi aşağı yukarı, bütün kebapçılar burada beş yıldız. Hı hı. E, i̇yiyiz yani biz burada. Tek sıkıntımız burada biz, yani bu şey, birlik yani. olamadık, o da herhalde biraz yani ben hariç diğer bütün kebapçılar akraba, hmm. ondan kaynaklandı. Olabilir. Yani herkes yabancı olsa olacaktır. Şimdi e, Just Eat'den çıktınız ama şey yani sonuçta bir internetistiniz var yani aslında burada devreye biz giriyoruz hani dijital pazarlama işi yap, yapanlar olarak. Burada artık sosyal medyasından web sitesinin e, özelliklerinden falan bol bol faydalanmak gerekiyor. E, aktif olmak gerekiyor. Yani bir şekilde internette var olduğunuzu ortaya koymanız gerekiyor. E, hani bununla alakalı sizinle de bir çalışma yaptık. E, bundan sonra da devamı gelir umarım. E, siz de zaten hani şey internete karşı olan bir değilsiniz. Yani burada mevzu justit ya da ona benzer mecraları aradan çıkartıp sadece kendinizin Direkt müşterilere satış yapmanız. Aradaki komisyonları çıkartmak değil mi? Evet. Zaten e, e, alay yani siz gibiler olmadı, olmamış olsaydı gene ayrılamıyordum. Yani sizden e, destek çok aldım. E, diyeceksiniz ki bize para ödüyoruz. Tabii ki size de para ödüyoruz ama casete verdiğimiz komisyonu yani karşılaştırdığımız zaman imkanı yok. Dağlar kadar fark var. Düşünün haftalık 2000 pound casete para veriyorsunuz. Hı hı. Büyük para. Tabii. Yani o parayı biz doğru dürüst kazanabiliyor muyuz? Bilemiyorum. Ve bir de hani cazette olduğu zaman düşünün. Şu an eleman sayısı 6 alt, alt kişi. Bazen hani o düşebiliyor, yükselebiliyor. 6 kişiyiz. Ama cazette olduğu zaman en az her gün 10 kişi o dükkan içinde olmak zorunda. Evet. 10 kişi. Ve 10 kişi olduğu zaman... Patronusun ama o 10 kişiyle uğraşmak tamam büyük bir işletme değilsin, orta ölçeklisin. Ama muhakkak birinin bir doğum günüsü olur, hastalığı olur, bir şey olur. Sürekli haftanın 7 günü oradasın, bağlısın. Evet. Çünkü yoğun bir iş var. Ee, eleman çok. Ve bu iş çıkmak zorunda. Evet. Öyle bir düşünün. Toptancısına ayrı bir çünkü toptancı her hafta sizden belli bir miktar alışveriş bekliyor değil mi? Evet. E, düşün ki haftalık haftalık satışınız bin pound. Yapacağınız alışveriş 150 lira. O 150 lirayı bir 150 liralık da bir şeyiniz olması lazım. İçeride bir ekstradan stoğunuzun olması lazım ki o dükkan yürüsün. Hı hı. E, bir de bunun peşine sürekli koşuyorsun. Ama şimdi hayat rahat. Yani müşterinin bir de hani bu son zamanlarda bu lockdown'dan sonra yok kutu maçacak, yok poşet açacak yok işte yani müşteri artık bunu kullanmaya başladı. Yani bir noktadan sonra o kadar özenerek yemek hazırlıyorsun, gönderiyorsun, işte o bantı bandı açılmış, o şey hani covidden dolayı o kapaklarının veya da poşetlerin ağzlarının kapalı olmuş olması gerekiyor. Müşteriyi de caset o şekilde yönlendirmiş. Hı -hı. Yok poşet yırtılmış. Yok işte yan dövmüş. Yok akmış. Bir şekilde fotoğrafını çekiyor gönderiyor. Oradan da direkt parasını geri alıyor. Hı -hı. Evet. Yani biz şu anlık hani büyük konuşmuyorum. Casetten çıktık. Ee, o Hemen 3 gün sonra da 4 ay olacak çıkalı. Hı -hı. Bir zararımız mı oldu? Yok. Kârımız düş, yükseldi. Satışımız düştü. Burada önemli olan benim yapmış olduğum kâr. Bir de, bir de benim e, şimdi anladığım kadarıyla şöyle e, yani bundan sonra siz biraz daha güçlenerek büyüyorsunuz. Çünkü zaten sabit oturmuş eski olduğunuz müşteriniz var. E, bir yerden sonra Just Eat'de yok musunuz? deyip direkt sizi arıyorlar. E, size alışmaya başlıyorlar. Tekrardan aslında o Kaybettiğiniz müşteri tekrardan kendi bünyenize yavaş yavaş çekiyorsunuz. Bu anlamda ee, güçlenerek ilerliyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla. Değil mi? Zaten evet. müşterilerde de benim yani yine ben e, video çekerken e, işte arka planda gördüm ki bayağı müşterileri tanıyorsunuz. Bayağı bir samimiyetiniz, bir dostluğunuz oluşmuş artık çoğuyla. 18 yıldır bu kasabada yaşıyorum. Hı -hı. Son işte 8 yıldır bu kebabı işletiyorum. Hı -hı. Ondan düşün ki bu insanlarla ben yaşlandım. Evet. Yani Bu kasabaya geldiğim zaman sakallarım daha yoktu. Hı -hı. Şimdi ise sakallarım da ağarttım, saçları da. Evet. Yani bu insanlarla büyüdüm. Yani aynı okula çocuklarımız beraber gidiyor. Görüyorum, hepsini görüyorum. Hı -hı. Bunlar bu insanlar aile olarak tanıyorlar bizi. Evet, e, kolay değil. Hani gerçekten hiçbir şey kolay değil. E, görüldüğü gibi değil. Hani bir restoran açmak da kolay değil, işletmek de kolay değil. E, bunun bir sürü kalemi var. E, bir de şimdi ben şu konuya değineceğim. E, Türkiye'de bir restoran sahibi, bir işletme sahibi, yani, yani patronluk yapar. E, aslında patronluk o değil bence ama. E, Hiçbir şey karışmaz yani gider atıyorum kasaya bakar sadece detayına hiç kasaya bile bakmaz belki gelir gider takip eder ekibi yönetmeye çalışır. Ama İngiltere'de yani benim birçok yerde gördüğüm kadarıyla patronlar çalışıyor yani öyle şey yok ben patronum hiçbir şey yapmam değil. Bir bakıyorum işte mesela delivery yapabiliyor yani delivery yani paketi eve kadar götürüyor yani bir bakıyorum işte... E, hamur varsa hamuru yoğuruyor. ızgara varsa ızgaraya geçiyor. Hepsini yapıyor. Yani burada e, bu anlayış çok daha farklı. E, Mahmut abi de öyle. Gördüm. E, görüntülerini de çektim hatta. Evet bu konuda ne düşünüyorsun abi? Türkiye'de öyle, burada böyle. Niye böyle oluyor bu işler? Burada örnek olarak burada yeni gelenlere örnek olsun. Anlamaları için söylüyorum. Türkiye'de bir banka müdürünü düşünün. Sadece oturur, büyük başlarla gidenir. Ama burada normal bir banka şubesine gittiğiniz zaman müdür de insanlara servis yapıyor. Göğsünde de müdür yazar. Hı hı. Aynısı bizim için de geçerli? Hani eleman da yok bize. 2016'dan bu yana bu brexitten bu yana bizim yani biz eleman da bulamıyoruz. Hı hı. Eleman büyük sıkıntı. E, bulunduğumuz kasaba bu fabrikaların yoğun olduğu bir kasaba olduğu için Böyle devletten hem yardım alıp işte bizde de part time çalışan insan sayısı da yok. Böyle insanlar da yok. Hı hı. Çünkü yüzde doksan 98 İngiliz. Evet. Olanlar da kendi aralarında çalışıyorlar. Bu bir. İkincisi hani patronluk bilmem biz patronluğu böyle gördük. Yani ben devraldım da bu dükkanı bu şekilde. Evet. Tamam biz hani. Sonuçta biz çok daha rahatız çalışan arkadaşlara göre ama görüyorum o çalışan arkadaşlar da dükkanı sahipleniyor bizim gibi. Hı hı. Yani dükkanı sonuçta o da farkında ki o çalışması ben çalışmazsam istediğimiz gibi çalışamazsak istediğimiz verimi alamayız. Hı hı. E de hayatımızda stres yok. Yani çalışırken hayatımızda stres yok. Çalıştığın için başka bir şey düşünmüyorsun. O yani bilmem o da değil hani çalışırken yani bu işi artık benimselim. Hani sordukları zaman işte önümüzdeki 20 yılda ne yapacaksınız? Bilmem. Herhalde gerek yok. Bu da Kolaylaştığım saatlerimiz de kısa. Bu arada. Hani zevkle bu işi yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de saatlerimizin kısa olmuş olması. Saatleri bilinçli olarak kısa tutuyorum. Hem ailem için zamanım var. <gülüyor> hem kendim için zamanım var. Tabii ki bu çalışan insanların da aileleri var. Yaşamları var tutup her gün 12 saat taşımak o zor iş Evet şimdi bu videoyu izleyip de e, yani yeni bu işi yapmak isteyen insanlar e, mutlaka var çevremizde e, sen tecrübeli bir insan olarak bu adanda yıllarını vermiş bir insan olarak yeni başlayacak yeni işte TKV işte yeri açacak olan insanlar için ne önerirsin? Önce bir TKV mi yapsın yoksa restoran mı açsın? E, ne yapsın? Bu konuda birazcık bize bilgi verebilir misin? Tek başlarına olmasınlar. En az iki ortak olması lazım bu işler. yap Bu işleri yapabilmek için. Hı -hı. Olay, yani benim param var, ben işletirim. Yok, öyle bir şey yok. Niye? Çünkü kendin çalışmak zorundasın. Yeri geliyor ki dedim ya size. Elemanların doğum günleri hiçbir zaman bitmez. Partileri bitmez. Eşim hasta, çocuğum hasta. Sıkıntı büyük. Hı -hı. Ama iki kişi olduğu zaman e, mülk sahibi iki kişilik her zaman çalışır. Hı -hı işiniz ne bileyim hani size tatil lazım ya hayat lazım. Evet. Haftada en az iki gün bir izniniz olacak. Şöyle rahat oturduğunuz zaman demeyeceksin an dükkanlı oldu. Öyle Hı -hı. bir sıkıntı olmaması lazım. Ee, bir de insanımızın artık bu bir dükkan içerisinde üç dükkan çalıştırma olayını bırakması lazım. Nasıl yani? Bir dükkanda üç tane dükkan işletiyoruz. Menü olarak. Hı -hı. Dedim ya size. Ha, tamam, tamam. Hem kebapçıyız hem pizzacıyız, hem burgerciyiz. Bazı arkadaşlar keyifsi dahi konuşlardık yöndenlerle. Tamam. Bizim bundan serilmemiz lazım artık. Yeter. Yeter. yani Pakistan'a ya gidiyorsun? kariden başka bir şey yok ki. Yani en kolay o zaten. En daha kolay, daha... Yani i̇şlerini kolaylaştırmışlar. Evet. Saatleri kısa. Bir de bizim en büyük sıkıntımız teköveylerde. Saatlerimiz hmm. çok uzun. Yani bu Tamam o zaman saat uzunsa uzun iki var diye koyacaksın. E onu da kabul etmiyorsun. Gelen arkadaş eziyet çekiyor ayakta kalmaktan artık ayakları şişiyor. Peki bu Just de aslında gördüğüm kadarıyla büyük bir ihtiyaç var. Ee, böyle bir tekerleşmeye karşı bir birliktelik olabilir aslında. Hani Bununla alakalı kebapçıları bir araya toplayacak bir şeyler düşünüyor musunuz? Keşke öyle bir gücüm olsa. Ama senin söylediğin gibi nasıl ki just açtığın zaman posta koduyla bir pot çıkıyor karşına. O potun evet. içerisinde orada o alışveriş yap, yani dükkanları olan insanlar çıkıyorsa Pakistan'da, Hindistan'da hepsini bir alt hepsini alt alta diziyor. Hani büyük şehirler için bir şey diyemiyorum. Öyle bir tecrübe mi yok büyük şehirlerde? Herkeste de büyük şehirlerde kebapçılık yapmıyor maalesef. Evet. Böyle Bizim gibi küçük kasabalarda yaşayan insanlar, insanlara sesleniyorum. Bir araya gelin. Bir araya gelin. Bizim Türkiye'li insanların e, yapmış olduğu yazılımlardan faydalanmaya çalışın. Bizi ancak ve ancak onlar anlar. Hı hı. Çünkü adamlarla Türkçe konuşuyorsunuz. Derdinizi Türkçe anlatabiliyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var bunu halleder misin? Ama buradan justi aradığımız zaman veya da ugriti veya da işte her neyse kimi aradığımız zaman İngilizce konuşmak zorundayız. Artı oradaki kişi milyonlara sesleniyor. Sana harcayacağı zaman çok senin için ayırdığı zaman çok kısa. Hı -hı. Zaten konuşmak için de bir beklemen lazım bir 10-15 dakika. Hem bu vaziyetten kendimizi kurtarmış olacağız. Hem kar marjımızı arttırmış olacağız. Madem ki başbakanımız dahi en sevdiğim yemek kebap diyorsa evet, bunu, bunu kullanmamız lazım. Bunu da birileri başlatmak zorunda. Ya Düşün ki ben 18 yıldır buradayım. 50 yıllık burada kebapçılar var. Ömürlerini harcamışlar. Kendi çocuklarına bu kebapçılığı aktaran insanlar var. Yani biz kebapçılar bir araya gelip bir birlik oluşturamadıklarla. Bir kebap yani e, sendika gibi bir şey oluşturamadıklar şimdiye evet. kadar. Birçok sıkıntımız var. Yani sıkıntı bir iki değil. Biz kebapçılar olarak bir araya gelmek zorundayız. Evet, ben Mahmut Abiye teşekkür ediyorum, ee, bu videoya konuk olduğu için. Ee, eğer bir gün yolunuz e, Grandma düşerse, Mahmut Abi'nin pizzalarından yemeyi e, ihmal etmeyin derim. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.